dinleyicilerimizin mesajlarına da yer verelim. Evet Yavuz Şen, Fatih abi selam olsun diye e, selamlarını göndermiş. Evet. Fatih abimden ricam engel yok demesini rica ediyorum. Yavuz Şen kardeşimiz e, özel bir kardeşimiz. Evet. Yavuz Şen iyi de Elazığ sporludur. Yıllar önce kendisiyle radyo programında tanıştık. Evine gittik. Sevgili Ömer Başaran abimiz vardı. Polis memuru şu anda kent Kırşehir'de. E, orada tanıştık. Mahallelim aynı zamanda, köylüm aynı zamanda. Çok özel bir kardeşimiz. Çok da güzel şeyler yapıyor. Youtube sayfası var engel yok falan böyle e, güzel şeyler paylaşıyor Yavuz Şen kardeşim. Selam olsun öpüyorum kardeşimi. Ona da haydi Ramazanlar dileklerimizi göndermiş evet, olalım. Ramazanlar e, engel yok gerçekten de.